Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Zula videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün oyuna efsane bir güncelleme geldi. Mesaj sistemi geldi. Ondan sonra anons falan gelmiş oyun içinde. Tabii ben de oyuna yeni girdim. Hiçbir şekilde bakmadım bir şeye. En önemlisi de tokmak gelmiş. Şimdi bunun bir performansını deneyeceğim. Bu davulda kullanılan tokmak getirmişler oyuna. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Size yemin ederim de oyuna girip bakmadım güncelleme geldi. En azın sizinle birlikte böyle bir tanınmış olurdu. Çektim. Burada yazılar yazıyor. Ne yazdığını göremiyorum şu anda. Bakayım. Nereden geçti aklıma? Kadayıf'la baklava. Aç gözlü olma diye annem vurdu oklava. <gülüyor> Ulan Zılan'ın böyle esprileri var ya beni bitiriyor. Her neyse şimdi arkadaşlar oyunda performansını deneyeceğiz. Ondan önce bu videoya gerçekten güzel bir beğeni atarsanız çok mutlu ol dullum. Fazla uzatmadan şimdi hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Şimdi ilk killimizi aldık, tokmakla. Tokmak hakkında kendi düşüncem... Oy davul sesi geliyor. Bu arada çok yavaş. İkiyi de aldık, çok iyisin be. Aga bir saniye dur. Üçü de aldık, çok iyisin be. Dördü de aldık, çok iyisin be. Biraz yavaş kalmış arkadaşlar, kendi düşüncem olarak. Sizlere soruyorum, oyunun en iyi bıçağı tokmak mı, kelebek mi, ustura mı, hangisi olabilir? Bence tokmak baya bir yavaş arkadaşlar Hani haddinden fazla yavaş Yine de sizler bilirsiniz Derken zaten 3 kişi bana dalıyordu Oyunun en iyi Bıçağı tokmak olabilir mi Olamaz mı bunu yorumlarda bekliyorum Arkadaşlar Artı altı basılsa gerçekten iyi olur çünkü Artı altı basılmalı bence Çok yavaş kalmış böyle Yine de güzel bir ses veriyor Bakar mısınız davula vurur gibi bir sesi var Video mu diyor selamlar o zaman hepinize Şöyle emeğimizin karşılığı için de bu videoya bir beğen atmak Mesela düz vursam Oy ölmedi Atmış canı o bir, Gitme diyor bir tane düz böyle vurdum Asıl vuruşu Bir çarpaz vurdum olmadı neyse burada bir deneyeceğiz şansımızı İyi e bomba falan kapalı Eee metroda oynuyorum arkadaşlar Şu an 5.2. 2 Abi arkalandık güzel mi Ezgi King Bence iyi değil ya ama Şey olsa işte e, artı altı basıltı bir tık hızlı halini düşünürsek iyi diye düşünüyorum Ama bir tık hızlı Aha o da topmağını ha, öldü bu baba Haydi helal olsun Güzel vuruyorlar Topmakla yapabileceğimiz max seviye budur Çünkü yavaş arkadaşlar gerçekten yavaş Bakalım Abi bir saniye Şuraya bir gidelim Dön arkanı Dön arkanı Aga be çok yavaş arkadaşlar. Gerçekten tokmak çok yavaş. Keşke bir tık hızlı olsa. Oy ne kafadan yedi be. Aga be 360 olmadı. Çünkü çok sıkıntı biliyor musunuz? Tekrardan tekrardan gel bakayım abi. Gel gel gel gel gel. Abi çok yavaş Yani bunun yavaşlığını anlamıyorum ama tokmak gerçekten yavaş Artı altı hali hızlı olabilir diye düşünüyorum. mesela böyle gidiyor ya Buna bence artı altı basma gelirse bir tık daha hızlı olacağını düşünüyorum çünkü Çünkü böyle kimse kullanmaz sesi tokat e, Biliyorsunuz tokat atarken tak diye şap diye bir ses geliyor ya Buna da şey yapmışlar Bak mesela tek yemede canın 13 kaldı Bakalım Dediğim gibi bunun da sese davula vurar gibi bir ses var davula vuruyor zaten adamları davul olarak görüyor gel bakayım aslan hop abi cidden bak ölmedi yavaş ya yine ölmedi la sen ne zaman öleceksin 13 kalıyor canları inanılmaz arkadaşlar videomuzu da beğenmeyi unutmayın gerçekten bu videoya şöyle bir güzel bir 10.000 beğeni gelirse çok çok çok mutlu oldum çok sevinirim. ne kadar beğeni atarsanız o kadar ııı destek olmuş olursunuz bana 500 bin yoluna da abone olmayı unutmayın kesinlikle Yani 500 bine çok az kaldı arkadaşlar Cidden Abi bir tık daha hızlı olsaydı belki onu alırdım ama işte tokmak gerçekten yavaş Bakalım abi Hayırlısı olsun Mesela Görüyor musun ben daha önce çektim ama o daha önce öldürdü çünkü Karambit artı 5 basmış Dediğim gibi tek burada Yine para konuşuyor arkadaşlar yani artı altı basan kral artı altı basarsanız eğer buna sizde kral olabilirsiniz çünkü bak mesela tek gemede bir tane daha derken 4 cana kaldı çünkü çok yavaş yani 2'yi atmakta ooo sizin yorumlarınızı bekliyorum bu konu hakkında sizce bu tokmak nasıl iyi mi kötü mü arkadaşlar ben daha fazla oynamayacağım çünkü bir tane daha öldü Tek atıyor, atmıyor bazen çünkü artı altı değil Öldüm bence evet çünkü yavaş arkadaşlar gerçekten yavaş Tekrar bir deneyelim isterseniz şöyle de bir tane vuralım birisini öldürelim sonra videomuzu sallandıralım çünkü <gülüyor> Oynlanılacak gibi değil Baksana abi adama vuruyorum işliyor kan akıyor ama ölmüyor Ya böyle vururken yavaş açıkçası yani Topma şöyle çekerken yavaş. Zaten buradan bile belli bak. Sanki artı sıfır ee, şeyle oynuyorsun. MB7 ile oynuyorsun. Aynen. MB7 belki bunlar. Hatta yorumlara yazın. MB7 mi bu mu arkadaşlar? Size soruyorum. MB7 mi bu mu? Onu yorumlara yazın. Bir de şuradan mesela hop öldü bu mesela. Güzel. Duruyordu çünkü. Öldüm. Helal. 2 metre öteden vuruyor beni. Emrullah. Güzel arkadaşlar çünkü... Tek bir çare artı altı basmak herhalde Artı altı da hızlanırsa iyi olur yoksa kötü Kimse oynayamaz Kötü çünkü Baksana abi Öldü bu Gel bakayım bunu da alırsak Abi tokmak Bilmiyorum Tek gemedi Mesela düz vursak Yine ölmedi Lan <gülüyor> Abi sesi zaten bak Bak vurmuyor adama Bak ölmedi Ölüyorum abi çünkü böyle bir şey görmedim Adamlara kaç defa vuruyorum artı sıfırdan dolayı Ben mb7 daha iyi ya Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Neyse arkadaşlar daha da fazla şey yapmayalım çünkü Baya kötü Keşke Farklı bir bıçak oysaydım da Şu slotlara farklı bir bıçak oysaydım Onunla size bir combo yapsaydım Bununla combo olmuyor Ama artı altı haline bilmiyorum Güzel olabilir çok yavaş çekiyor. bak vurmuyor duran adama bile vuramıyor bak tek yemedi. Helal helallan sana kardeşim herhalde videoda olduğumuzu biliyor göster öldür diye durdu kardeşim ona helal olsun kardeşim he. Öl abi ya birinize de değsin çünkü ince ya bak şimdi gençler ince ya tokmak mesela bu adam düşünün böyle vururken bir buraya gidiyor bir buraya gidiyor bir buraya. o yüzden adama isabet etmiyor mesela karambit gibi böyle çekmiyor ustura gibi böyle yandan vurmuyor bak düz gidiyor bak düz bu adam ya diyelim adama vururken bak yana gidiyor bak bir oraya gidiyor böyle gidiyor bak değmiyor bir türlü çünkü onun bir hassasiyetini oyunun yapması lazım düz gitmemeli de bu tokma vururken şöyle gitmeli bak şöyle gitmeli ki adamı deşsin veya artı altı bir hız yapmalılar buna çünkü mb iyi yapmak istiyorsa onu düzeltmeler lazım mesela bak bak buna vurayım hop vurmadı yemin ederim vurmadı Abi Allah çarpsın adamın kafasına vurdum ölmedi yani görülmüyor arkadaşlar ilk defa böyle bir şey görüyorum ben bu oyunda adamın içinden geçiyor yani vücudundan geçiyor bir bak gibi bir şey herhalde dur bir tane daha vurayım 360 da atılmıyor ah, yavaş abi çünkü bir tane daha deneyim bu ne lan neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı, bu arada e, biraz daha oynayayım size e, altın hakkında bahsedeyim biliyorsunuz oyuna 10 artı 10 geldi Sizde 10 artı 10'dan faydalanmak için marketteki her şeyi 10 artı 10 alabiliyorsunuz E yalnız özel teklifler gelmiyor kalktı herhalde bilmiyorum bana 2-3 aydır gelmiyor Size de gelmiyordur muhtemelen o yüzden per alırsanız benim linkimden %5 bonus Yani %5 bonus arkadaşlar az değil benim linkimden üye olup alabilirsiniz İnin in al kredi kart seçeneği var Altınızı alın 2019 kasası açın 2 milyon zp çıkartın Oyunda 4-5 ay rahatlayın Öyleyse ekstradan falan Neyse arkadaşlar bir tane daha vurayım Öl Allah'ın sana mert kafadan yedi Mesela adam burada ya Adam burada ya böyle yanına geliyorum Vuruyorum hop içinden boş geçiyor Bak mesela ölmedi Dur bir tane düz vurayım Hop 2'yi vurdu güzel Kafayı sabit demek. vücuda gelseydi o da olmazdı Neyse şuraya da bir bakalım ee, Arkadaşlar dediğim gibi tokmak hakkında sizce NBA'de mi bu mu? Bir de bir beğeni atarsanız videomuza çok çok çok mutlu oldum Şimdiden Şöyle abi bir tane daha adam kaçtı Bir Son bir kişiyi öldürüp sonra finish yapalım Tabi öldürebilirsek Çok yavaş Abi yok ya ama birini öldürüp çıkacağım Ya emin ol artı sıfır Ustur alsaydım belki şu an 20'li 15'li combo yapıyordum ama bununla Kombo olmuyor ama güzel Artı altı olsa öldü Bak mesela bu adam duruyor Hop helal lan eğilmişti Kafaya denk geldi üçü da aldık çok iyi Dur bir saniye Yok baba yok Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bu kadar yeterli bence Kendinize çok çok iyi bakın Bir sonraki zula videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay.